Değerli dostlar, değerli seyirciler, merhabalar. Hepinize mutlu günler. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programına ve Business Channel TV stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi Arzu Başaran. Evet, efendim hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Sefalar hoş bulduk. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum, çok sağ olun. Güzel bir enerjiyle stüdyoları e, teşrif buyurmuş bulunuyorsunuz. Evet, evet sevgili hocam. Tabii her şey bir enerji. Sizin buradaki güzel enerjiniz, tamam. güzel niyetleriniz evet. ve ışığınız bizleri buraya getirdi. Tekrar hoş bulduk diyorum. evet. <gülüyor> de, değerli seyirciler <gülüyor> hakikaten bakın ben de sizlerin ışığınız beni buraya getirdi diyorum. <gülüyor> Hemen başlayalım o zaman. <gülüyor> evet, Arzu yani. Başaran kimdir? Evet. Ne gibi eğitimler almıştır? Evet. Yaşam felsefesi nedir? Evet. Danışanlarına ne gibi hizmetler vermektedir? Şöyle bir özet geçersek çok iyi olur. Evet tabii ki sevgili hocam. Arzu Başaran öncelikle bir annedir. <gülüyor> evet. 40 yaşındayım. iki çocuğum var. Ee, öncelikle bir anneyim. Ee, onun dışında öğretmenlik hayatım var. Tarih öğretmenliği okudum. Yaklaşık 12 yıl kadar aktif bir şekilde eğitimcilik yaptım. Akabinde insan psikolojisi, insan eğitimi nasıl doğru bir insan yetiştirilebilir? İnsan eğitiminde, davranışlarında nasıl faydalı olabilirim niyetiyle psikoloji okudum. Yüksek lisans yaptım klinik psikoloji ve şu anda doktora eğitimim devam ediyor. Klinik psikoloğum diyelim. Bunun dışında arzu başaran kimdir? Arzu başaran eğitimi seven, insanları seven, insanlara yardım etmeyi seven, bilgisini paylaşmayı seven sosyal bir insandır diyelim. Evet. Evet. Başka bir o zaman soruya gelelim. Çünkü seyirciler merakla sormuşlar. Tabii. Bilinçaltı nedir? İnsan davranışlarındaki rolü nasıldır? Evet. Bunlardan bilgi verir, aydınlatırsanız. Ee, bilinçaltı temizliği nedir Tabii gibi ki. kavramlar Tabii. Ee, çoğu kişinin merak ettiği konular. Evet. Çoğu kişinin davranışları malum bilinçaltı e, Hı -hı. telkinleriyle Hı -hı. veya kayıtlarıyla devam ediyor. Ee, hakikaten herkesin de merak ettiği bir konu. Evet ee, çok güzel söylediniz sevgili hocam. Tabii e, biz insanlar bir beyne sahibiz. E, öncelikle bir... Algılama sistemi ve belli bir düşünme modeline sahibiz ve bu beynimizde düşünürken beyin bazı konuları referans alıyor. Nedir bu referans noktalarımız? Öncelikle tabii ata kültürümüz, ata enerjilerimiz, yaşadığımız toplum ve bizi yetiştiren ailemiz. Bilinçaltı dediğimiz olay insan düşünmeye başlarken örneğin siz bana dediniz ki bilinçaltı ve ben neyle düşünüyorum? Neyi referans kabul ediyorum? Düşünürken hangi çerçevelerle düşünmeye başlıyorum? Hangi bilgi örüntüleriyle size sesleneceğim değil mi? Burada limbik sistem dediğimiz uzun süreli hafızamızda, kalıcı hafızamızda öğrenebildiğim, algılayabildiğim ve beynimde oluşan o nöronlar belli bir yol oluşturuyor, belli bir düşünme yolu. Nöral yollar diyoruz hocam biz bunlara. Bilinçaltı dediğimizde bir derya insan beyni biliyorsunuz hala bir sır, hala bir gizem. Bu insan beyninde bulunan bilinçaltında birçok kayıt var. Ve bu kayıtları bilinç düzeyine çıkartmayı e, özellikle e, ümit ediyoruz yaptığımız çalışmalarda. Olumlu olan bilinçaltı kayıtlarımızı e, bilinç düzeyine çıkartmak, olumsuz olan daha çok böyle kültürel yapıdan gelen negatif bilinçaltı kodlamalarımızı da temizlemeye çalışıyoruz sevgili hocam. Peki bu konuda değerli seyircilerimiz size müracaat edebilirler mi? Yani bilinçaltı temizliği ile ilgili neler yapıyorsunuz? Evet bilinçaltı temizliği yani öncelikle beyin neyle düşünüyor dedik. Beyin geçmiş referanslarla düşünmeye başlıyor düşünme dediğimiz olay insan beyninde oluşan nöral yollar. Tıpkı şu parmaklarım gibi bir takım yollar var. Örneğin masa dendiğinde bilinçaltı hemen limbik sistemden masa ile ilgili geçmiş tüm bilgileri Hemen ön plana bilinç düzeyini çıkartıyor. Bir anda evet. nöronlar ateşleniyor. Evet. Örneğin siz az önce benim bütün nöronlarımı ateşlediniz. Evet. Ne dediniz bana? Hocam bilinç altındaki bu pozitif duyguları nasıl ateşleyebiliriz? Tabii. Tabii. Şöyle ateşleyebiliriz. Birbirimize her an her saniye pozitif düşünceler, pozitif duygular aktarabiliyoruz. Öncelikle doğru nefes hocam. Çünkü belli bir maddeye sahibiz, belli bir fizyolojiye sahibiz. Evet. Bu bedensel makinamız arkadaşlar öncelikle bir rahatlama, bir alfa modunda sağlıklı düşünebiliyor. Doğru nefesle önce bedensel farkındalığımızı yaşamak zorundayız. İlk öğrettiğimiz danışanlarımızla ilk paylaştığımız konu beden farkındalığı, doğru evet. nefes farkındalığı ve doğru nefesi evet. aldıktan sonra... Evet, zihnimizi rahat bir ortamda, alfa ortamında, sakin ortamda pozitife çevirebiliyoruz. Hiçbir şey düşünmesek de sevgili hocam, şu an hiçbir düşüncede olmasak da, çünkü düşün dediğimiz noktada insan beyni zihinde, enerji zihinde, evet. Ama nefes aldığımda insan, nefes aldığımda enerji nerede? Evet, bedeninde ve bütün sinir sistemi rahatlamakta ve burada. Ve nefesten sonra düşünmeye başlıyoruz. Nefesimizi alıyoruz ve hemen düşünmek için bir niyete girişiyoruz. Hangi niyete girişiyoruz? Bilinçaltı dediniz ve ben size bilinçaltını doğru aktarabilmek için önce nefesimi alıyorum. Evet, bilinçaltı bizim için çok önemli. Çünkü geçmiş bilgiler olmadan, geçmiş referanslar olmadan zaten düşünemeyiz. Öncelikle insanlara zihnin nasıl düşündüğünü, insanların nasıl düşündüğünü, nasıl öğrendiğini, nasıl algıladığını ve nasıl davranmaya başladığını öğretmek zorundayız. Esas soru şu, biz gerçekten doğru düşünebiliyor muyuz? Asıl soru şu. Biz gerçekten kendi farkındalığımızı yaşayabiliyor muyuz? Dünya farkındalığını, beden farkındalığını, şimdi şu anda yaratım sürecinin farkındalığını yaşıyor muyuz sevgili hocam? Bu çok önemli. Tabii ki tüm danışanlarımıza önce nefesle başlıyoruz. Doğru nefesle başlıyoruz. Doğru nefesten sonra, Beyninizin sağlıklı düşünebilmesi, sağlıklı karar alabilmesi için nefesin sonrasında olumlu, beyin beynimizdeki olumlu referansları, geçmişte kaydettiği o olumlu referansları tekrar geriye götürüyoruz. Örneğin en mutlu olduğu an, bunu nasıl başarmıştı? Kendini en iyi hissettiği an, en motive hissettiği an nasıl bir andı? Çevresinde kimler vardı? O adımları nasıl atmıştı? O başarıya, o mutluluğa nasıl ulaşmıştı? Öncelikle beyindeki o pozitif yollara geri dönmesini sağlıyoruz. Evet. Biliyorsunuz çağımızın en büyük hastalığı düşünsel geliş getirme diyoruz biz. Negatif düşünsel geliş getirme nedir? Negatif tekrarlar, olumsuzluklar, kaygılar, stresler. Şu anda özellikle son zamanlarda insanlarımızda, toplumumuzda sürekli bir kaygı, endişe ve negatif bir duygu alışverişi söz konusu. Evet. Yani insanlar duygularını birbirlerine her an her saniye bulaştırabiliyorlar. Örneğin beni buraya getiren sizin pozitif enerjiniz. Tabii. Pozitif enerjiyi bulaştırdık <gülüyor> size evet. değil mi? Positive Gülümseme de bulaşıcı Kesinlikle. Pozitif enerji de bulaşıcı evet, evet hocam, e, evet. Doğru nefes alıp vermede Sizler sayesinde Bulaşıcı evet. oluyor Evet. Bunu yaparken sevgili hocam Öncelikle doğru nefesi Tüm bedenimize Ayak parmaklarımızın ucuna kadar Ulaştırıyoruz evet. Çakralarımız bedenimizde avramızda evrensel enerjiyi alan canlı organizmalarız biz her an her saniye oksijen sadece burnumuzdan alınmıyor oksijen her an her saniye tüm hücrelerimizden tüm organizmalarımızdan biz alıyoruz evrendeki enerjiyi her zerremizden aldığımıza göre derin nefesle birlikte öncelikle bedenimizi sevgili hocam rahatlatıyoruz. ...enerjimizi yükseltiyoruz, akabinde kişinin olumlu referanslarını bilinç altında kaydettiği... ...bakın oradan yola çıkıyoruz ki kişi o gücünü hatırlasın, o geçmişte yaşadığı, yaptığı... ...o güzel başarılarını, mutluluklarını tekrar hatırlasın ve o gücü bugüne taşıyoruz hocam. Bugüne geri getiriyoruz, kişiyi ana getiriyoruz ve yaşadıklarının bir tecrübe... ...bir öğrenme, bir deneyim olduğunu... ...onu hatırlatıyoruz. Ve kişiyi motive ederek... ...yeni bu eski... ...olumlu yolları çoğaltmaya... ...devam ediyoruz. Çünkü beyinde... ...her konuda, her alanla... ...ilgili belli kodlamalar var. Örneğin soruyoruz kişiye... ...yaşam nedir? Üç kelimeyle cevap veriyor. Ya da beş kelimeyle cevap veriyor. Ya da yaşamın anlamı... ...beyninde... Pozitif olarak kodlanmamışsa eğer hayatın anlamına dair, yaşamın değerine dair onunla bir takım e, bilinç düzeyinde ve bilinç altındaki bir takım pozitif enerjilerle çalışmalar yapıyoruz. Hipnoterapiler, nefes terapileri ve akabinde bioenerjetik terapiler sevgili hocam e, bu terapilerimiz henüz Türkiye'de yeni. Uzak Doğu'dan getirdiğimiz bir terapi tarzı, bioenerjetik nefes terapisi. Bunlarla birlikte e, danışanlarımızla daha bilinçli, e, daha farkındalıklı, düşüncesinin sorumluluğunu alan, davranışının sorumluluğunu alan, beden sağlığının sorumluluğunu alan mutlu bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki seyircilerimizin başka merak ettiği bir konu var. Ben de onu size söyleyeyim. Tabii ki. Yani mutlu bireyler olduk. Ee, başka mutlu bireylerle veya başka kişilerin kişilik analizlerini, kendi kişilik analizlerimizi çözerek e, mutlu topluluklar, mutlu gruplar, mutlu takım arkadaşları nasıl oluşturabiliriz? Kısaca sözün özüne geleyim, ben sadede geleyim. Kişilik analizi nedir, nasıl yapılır? Bundan bahsederseniz, ...çok ciddi aydınlanmış olacağız. Tabii ki. Tabii ki sevgili hocam. Kişilik analizi... ...kişi her duygu, her düşünce tarzını... ...kişilik tarzını, düşünme biçimini... ...esasında fiziksel anlamda yansıtır. Örneğin e, fizyonomi dediğimiz bilim dalı... ...tamamen insanların enerjisinin dışa vurumu. Evet. Mimiklerine vurumu. Tabii. Gözlerine vurumu, vurumu. Burun, çene, yanaklar... Alın, ee, inanın göz rengine kadar, mimiklerinize kadar, e. bedensel duruş biçiminize duruş kadar. Genellikle. Bizler öncelikle kişilik analizini e, fiziksel anlamda başlatıyoruz. Önce size baktığım zaman tertemiz bir yüz, tertemiz bir alın, entelektüel bir bakış açısı, geniş bir alın, hemen sizi analiz edelim, bir kişilik analizi yapalım. Evet, hemen burnumuza baktığımızda özellikle, e, burunda e, kararlı bir duruş var yani kararlı neden e, burundaki yapıya baktığımızda e, bakın şekilinden burnunuzun şeklinden çenenizin şeklinden yanaklarınızın şeklinden hemen analiz yapalım. Evet. Kararlı bir insansınız sevgili hocam ben arada teyit de istiyorum sizden olumlu ya da olumsuz hiç doğru. fark etmez. Numara, çok evet. çok doğru. Çekik gözler şudur evet. sırra meraklı. Evet. gizil e, gizil ilimlere meraklı gizil ilimler. e, meraklı bakın gözler çekik e, aynı zamanda meraklı olmanın yanında da e, görünmeyen gizil ilimler dedik e, aynı zamanda da e, sır tutabilen sırları olan sırlara meraklı olan insan tipi geniş alınlar dediğimizde sevgili hocam entelektüel düşünme tarzı bilgiyi seven araştırmayı seven bakın Bunlar evet. tabii milyon yıldır Mısır'dan evet. Çin'e Sümerlere kadar uzanan bütün literatürlerin toplamı insan enerjisi diyor insan içinde yaşadığı düşünce enerjisini karakterini dışarıya yansıtıyor yani sizin maddenizi şekillendiriyor. E, depresyonda olan insanlar ne yapar sevgili hocam? E, yüzleri çökmüştür, çok. denizleri solmuştur, Tabii, omuzları çökmüştür. Omuzları çökmüştür e, ve şu noktalarında bakın böyle çökükler vardır. Doğru, e, as çok asabiyet yaşayan evet. insanlarda özellikle alınları buruşmuştur. Evet. Yine aynı evet. şekilde gözler aşağıya bakar. Aşağı bakar. Burada ilme meraklı bir insan, kararlı bir insan. Her an için öğrenmeye meraklı bir doğru. insan. Ee, araştırmaktan hiçbir zaman sıkılmayan ve her zaman perde arkasını merak eden bir insansınız. Doğru, doğru. Gerçekten. Evet, değerli doğru. seyirciler sizler de bu konuda hakikaten Arzu Hanım'a e, karakter analistlerine başvurabilirsiniz. E, anında sizlerin şifrelerinizi çözüyorlar. Evet, evet. <gülüyor> fiziksel e, tüyoların dışında, fiziksel evet. sizin içinizdeki dış vurum fizikselinize yansıyor, maddenize yansıyor. Evet, i̇çinizdeki enerji, dışınızdaki tüm maddeyi şekillendiriyor sevgili hocam. Bunun yanında da Konuşmaya başladığınızda da hemen e, ipuçları veriyorsunuz kendinizle ilgili örneğin gözler evet. ne düşündüğünüzün ve nasıl düşündüğünüzün ve nasıl karar aldığınızın bir referansıdır bizim için evet. örneğin eğer siz görsel bir insansanız evet. dün akşam neredeydiniz sorusunu sorduğumda hemen görsel hafızadan görsel resimleri görsel senaryoları film şeridi gibi gözünüz yukarıya çıkacak ve buradan anlatmaya başlayacaksınız. Dün akşam evdeydim, yemek yaptım, ailemle birlikteydim. Bakın görselseniz Hı. yani evet. insan o kadar mükemmel bir makina ki bütün düşüncesini, bütün duygusunu maddesine, fiziğine yansıtıyor. Yansıtabiliyor. Tabii evet. yani kişilik analizlerinde Hı. fiziksel görünüm bir, ikincisi bedensel ipuçları düşünürken gözler çok önemli bizim için. Evet. Görseller düşünürken hafızalarına ulaşmak için yukarıya bakıyor. İşitseller tıpkı benim gibi orta noktada sesleri ve kelimeleri arıyor, ee, hmm, sesle düşünüyor bakın. Evet. Örneğin bir insan sürekli soru soruyorsa ve benim gibi konuşmayı seviyorsa işitsel bir insan. Evet. Bir de kinestetik dokunsal insanlar var. Bunların her birinin karakter özellikleri çok farklı sevgili hocam. Bunlar derin ve ayrıntılı konular. Evet. Ee, <gülüyor> bizler için çok keyifli konular. Çünkü insana dair ne varsa hepsini seviyoruz. Çünkü hepsini bir bütün görüyoruz. Evet. Bütün insanlık, canlı bir organizma bizim için. Her birimiz, birbirimize her an bir enerji gönderiyoruz. Kesinlikle. Şu an sizlerle izleyenlerimize pozitif enerji gönderiyoruz. Evet, yakalayın enerjiyi. <gülüyor> Şimdi e, başka bir konu öğrenme ve algılama biçimleri nedir Bu da çok önemli bir konu seyircilerimizden yoğun talep üzerine bu maddeyi gündeme aldık bahsederseniz özetle çok iyi olur çok da güzel gidiyor bu son sorumuz evet. özetlerseniz çok iyi olacak yani öğrenme ve algılama biçimleri evet. nedir evet. bu alanda zorluk Hı -hı. yaşayan Danışanlar size müracaat ediyorlar mı? Evet. Müracaat edenler ne gibi kazanımlar ve faydalar görüyorlar? Evet. Öncelikle ebeveynlere, annelere, babalara ve tüm, tüm danışanlara, tüm bizi izleyen herkese söylemek istiyorum. Kendi farkındalığımız, nefes farkındalığımız birincisi. Doğru nefesi alma ve öğrenmeye alfa moduyla başlama. E, beynimizi ve kendimizi tanıma. Öncelikle kişi nasıl öğreniyor? Çocuğumuz neyle öğreniyor? Görerek mi? Duyarak mı? Dokunarak mı? Nasıl öğreniyor çocuğumuz? Ve öğrenme şekli, algılama biçimi nedir? Öncelikle buna karar vereceğiz. Yani her insan belli bir formla dünyaya geliyor sevgili hocam. Bu formumuz her birimizin çok özel. Evet. Çok özel bir formumuz var. Yani siz yaradanın, Farklı fıtrat yetenekleriyle dünyaya geldiniz ve ben de farklı fıtrat yeteneklerimle dünyaya geldim. Fakat ben düşünün nasıl öğrendiğimi ve algıladığımı üniversitede öğrendim. Büyük bir kayıp. Her bir ebeveyn öncelikle kendi çocuğunun yeteneklerini nasıl algıladığını, nasıl öğrendiğini öğrenmek zorundadır. Bunu gidip uzmanlardan, sizlerden ve bizlerden öğrenmek zorundadır. Ve öğrendikçe çocuğunun zeka gelişimine, öğrenme ve algılama biçimine yardımcı olacaktır. Özellikle 0, 3, 5, 7, 9 yaşları arasında nöronlar, e, beyindeki düşünme ağ ve örüntüleri hocam geliştirilebiliyor. Yani çocuğunuzla yaptığınız bütün eylemler. Ee, en basit bir robotik zeka gelişimi, bir Lego oyunu, en basit bir yapboz oyunu, en basit işitsel piyano, gitar, ork çalımı, Hı. keman çalımı Hı. ya da sportif bir aktivite çocuğumuzun 0, 3, 5, 7, 9 yaşlarında maruz kaldığı tüm etkinlikler onun düşünmesini geliştiren etkinlikler onun aslında öğrenme biçimini arttırıyor. Nasıl algıladığını öğrenmek zorundayız. İlk etap bu. Ve nasıl öğrendiğini öğrendikten sonra görsel, işitsel, dokunsal, belki dokunma algı sistemi daha pasif değil mi hocam? Sevgili hocam. Evet, Bunu arttırabiliyoruz. Özellikle çocuk yaşlarında tüm ebeveynler dokunsal özelliği, zayıf çocuklarını ne yapabilirler? Sportif evet. aktivitelere götürebilirler bakın. Evet, evet. Onun dışında görsel zekası biraz daha geri planda olan çocuklar için Resim kursu verilebilir sevgili hocam, görselliğe dair etkinlikler yaratılabilir sevgili hocam. Beyin her an öğrenme yolları, yeni yollar açabilir ve bu yeni yollarla birlikte bilmediğiniz yetenekler ortaya çıkıyor. Evet tam da bilmediğimiz bir anda programımızı <gülüyor> sizleri biraz merak ettirerek <gülüyor> e, bugünlük. Ama bugünlük evet. nokta koyuyoruz, evet. yeni bir iş, yeni bir kariyer programında tekrar görüşmek üzere. Business Channel Türk TV stüdyolarında biz hayata tam gaz devam ediyoruz. Ne için? Doğru nefes almak, doğru pozitif enerjiyi yaymak, karakter analizlerini doğru tespit etmek, doğru öğrenme biçimleriyle hayata tam gaz sarılmak ve insanlığı kucaklamak için hoşça kalın dostça kalın tekrar görüşmek üzere